Bizi izlemeye devam ederseniz, beğenirseniz yorum yaparsanız seviniriz. İddial formüllerimizi tutturan arkadaşlar yorumlarını yazıyorlar. Hayırlı olsun, güzel şeyler yorumlar geliyor. Bizi izlemeye devam edersiniz, bizi sevindirirsiniz arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler, bol şanslar.